herkese selam abi bugün kurumalı vs otomatik oynayacağız öyle bir challenge yapalım dedik umarım atladığım evden direkt karosan seküt e-24 tarzı bir sıra çıkar beklentimiz o yönde gelen giden yok araya bakmadım direkt atladım geldik buraya ne çıkar buradan bir şey çıkmadı boş benden skop çıkart bir alt kata da inelim bak kardosan 8 e de kardosan 8 bulduk mükemmel skopu da bulduk 4x Severus. Yanı B24 Yine Karlos 8. Mükemmel. Grafiğinde bakıyor da kimse de yok. Yani bizi görmüyor. Gideldiriz contender'a. Ben konteyner et sanırım bir takım mi attı öyle gördüm ben. Orada hangarda önündeki hangarda sıkmayayım ya adamda tek avrda. Hadi güle güle. Bak kardeşim benim. Benim güzel kardeşim. ya kanki Keita'mız nerede? Ya sen şaka olmalısın. Olar nasıl gitmedi o adama? Biri beni aydınlatsın. lan Sen şakasın adamın üstünde mermi. Beklesin. Gördüm bir tanesini. Hadi gide gide. E, de yedi. Bazı zıplama oralarda. Bayağı bayan kayar yanlışlıkla. Düşersin. Daha. Hadi güle güle. Sen abime vardı? Varsa sevinirim. Bak çok sevinirim. Sen abime var. M24 hele. Sen benim kardeşimsin. Sen mükemmelsin. Aranan kan bulundu. ev 24 Nerede bu millet ya? De, adam ya adamını kayın adam sandık. He, gördüm zıp Zub zıp. Beklesin. Sen bekle. Sen özel gireceğim. Relax. Sen sakin. Ben nasıl gitmiyorsun mermi? O adam o mermiler nasıl gitmiyor? Anlamış değiliz. Zırh da bırakmadı şu anda Alttaki Aha, SKS ile öldürdü Bizim bu soldakine ne oldu? Çıttık ondan O üstümüzde varmış Üstümüzdeki her zaman daha tehlikelidir. Ben onu nereye kayboldu? Şaka olmasın. Şaka yapıyorsun. Şimdi arkamızdaki adama dönelim. O alttaki ne? Alanda adam adamları verdi? O da güzel. O Şaka yapıyorsun iki düşmedi. İki de düşmedi o adam. Bu da şeyler Mermi gitmiyor ona. Mermi gitmiyor. Adamı adamı vuramıyoruz. Sonra gittim. <Gülüyor> yanımıza basalım bura. Sonra server'de ilgileneceğim. Canımızı bassalım. Ay ya ben önünde zıp zıp durma. İstemil market azıtlayır zıp zıp duruyor. Kangisi. Ya ya ya ya. Nasıl düşmedi o? Düştü. Düştü. Düştü, düştü. Olsun. Zıp zıp ne yapıyor? Heyecanı, nervsi bittirip zıpmaya başladı ama ateşte etmedi. Sonradan toparlandı, güzel bitti maçı. Challenge'ımız iyiydi.